Sana mahsur kalmış birçok insan. İnsan, insan, insan, insan, insan Yeter dediklerimi bu çektiklerim i̇nsan, insaf. İnsan, insaf, insaf, insaf, insaf. Ne yazık inanmışım sana Ne yazık Zaman doğdu bunlar boş verdim. Kaldı umutlarım tozlu bir hafta Anlamıyorlar sandılar beni saftan biçtimde de durdum hep kaftan Yapmam diyorsam emin ol yapmam Kimse görmedi gülüşlerimi Bir sigara gibi sönüşlerimi Tekrar gördüm ölüşlerimi Ne değişiyor görüşmeyelim Yalana mahsur kalmışlar bir de affeder sanmışlar Nedir çektiklerim insaf Gülünce inandım sanmışlar Kimse görmedi gülüşlerimi Bir sigara gibi sönüşlerimi Tekrar gördüm ölüşlerimi Ne değişiyor görüşmeli ha Yalana mahsur kalmışlar Bir de affeder sanmışlar Nedir çektiklerim insaf Gülünce inandım sanmışlar <gülüyor>